Taşıttığınızın motorlu taşıtlar vergisini indirimli olarak aynı yaş grubunda bulunan bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarını da ödeyebilirsiniz. Bunun için taşıtınızın otomobil, kaptı kaçtı, arazi taşıtı ve benzeri olması, bir yıllık MTV tutarının aynı yılın Ocak ayında ilan edilen kasko bedelinin %5'inden fazla olması gerekir. Bu uygulamadan yararlanabilmek için interaktif vergi dairesine giriş yaparak, İşlem başlat menüsünden Araç İşlemleri bölümünde yer alan Kasko değerine göre MTV düzeltme dilekçesini veya taşıtınızın kayıtlı olduğu vergi dairesine kasko sigortası değeri uygulaması başvuru formunu doldurarak başvurabilirsiniz. Unutmayın, taşıtınızın kasko değer listesinde yer almaması durumunda yetkili sigorta acentesi tarafından doldurulmuş kasko sigorta değeri bildirim formunun aslını Dilekçenizi ekleyerek vergi dairesine göndermeniz gerekmektedir.